Psikolojikmen de böyle birçok duygu, düşünce, sağlam tecrübe üretip biz bunları yeni nesillere, yeni işte hayata, insanlığa rol model olarak herkes kendi mesleğiyle ilgili üretecek ve ihraç edecek. Ama bunu bir para karşılığı olur, bir duvar alma şeklinde olur, bir hizmet şeklinde olur, bir sunum şeklinde olur. Yalnız aldığımız şeyler... Ee, yani çok da fazla olmamalı ee, çünkü ürettiğimizi eritecek kadar e, çok fazla tüketimde olmamalı gelecek nesilleri de e, düşünerek olmalı. Bir de o az önce dediniz ya dozaj ayarı yaparak. <gülüyor> yani arılar organik bal üretmiş. Hadi bakalım <gülüyor> bütün gün bal ya. Yani e, o zaman e, bağımlıların bu arada hem e, sizlere de bir mesleki tecrübe olur. Yani e, bir kişi vardı. Atakan Bey'in dediği gibi her gün onunki çok masum. Yani bir gün gideyim arkadaşlarımla evet. bir eğleneyim, Kesinlikle. detoks olayım. O her gün içiyor mesela. Her gün içiyor. Ve bunu çok iyi bir matap zannediyordu. Ben iki duble içiyorum diye. Ben dedim sen çok garibansın dedim ya. Sadece alkolle mutlu olabiliyorsun dedim. Ben su içiyorum dedim. Mutlu oluyorum. Kahve içiyorum mutlu oluyorum. Yani ee, tabii ki onun özel hayatı, niye içiyorsun diyemeyiz. Yalnız tek şey içiyor. Mesela bir kişi tek e, işiyle mutlu, bir kişi tek bir insanla mutlu. Ee, yani e, partner seçimi veya eş, karı koca hayatı hariç böyle e, tek şeyle mutlu olan kişi, tek aktiviteyle detoks olan kişi... Biraz zamanla sıkıntıya giriyor. Kesinlikle. Çok masum başlıyor mesela internet evet. bağımlılığı veya sanal kumarla. İnanın sanal kumarla adam belli bir tam gaz mesela motorla 300'de gitme gibi yüksek bir adına ve mutluluk heyecan yaşıyor. Başarı işte başarısı yüksek şey yapıyor. Devamlı işte kazanıyor. Borsada bir bağımlılık geldi. Borsa bağımlılığı, sanal kumar bağımlılığı. Normal kumar bağımlılığı, kişiye bağımlılık hepsinde çok fakir olduklarını gördüm. Çünkü sadece bir iki şeyle çok yüksek mutluluğu yakalamışlar veya yakaladıklarını zannetmişler. İşte bir televizyon programıyla ben 100 mutlu oluyorsam belki terapi seansında 120 mutlu oluyorum. Bir horozun ötüşünü dinlemek veya izlemekte diyelim 50 mutlu oluyorum bir çayda beş mutlu oluyorum ama hepsi o kadar zenginim çünkü gökkuşağı gibi birinden bir puan geliyor birinden beş puan yalnız bağımlıların kökeninde bir devamlı bir doyumsuzluk var mükemmeliyetçilik var mı sürekli bir yüksek verim var Farklı yüksek şey tüketimde de yüksek dibine evet. kadar e, hayatta da dibine kadar yani bazen sığ denizde de mesela geçen deniz öyle bir dalgalıydı ki yani ya alıp atıyor ya içine çekiyor. Biz de ne yaptık? Ee, şeyde dizimize ya da göbeğimize kadar olan bölümde cıbıcıbı cıbı yaptık. Aylıcık ve çok mutlu oldu değil mi? Çünkü ondan önce hiç böyle bir deneyim olmamış. Bir şey sunuyor, sen ona isyan ediyorsun. Halbuki neden böyle diye düşüneceğimiz ama bir şey de var orada, değil mi hocam? Var, olmaz, Ortalama bir çözüm var. Ne? Çözüm ee, var. Çok derine gitmemek. Çok Sizin derine gitmedik gibi, ve çok örnek gibi. eğlendik. Değil mi? Çok keyif aldık. Ve orada belki de çoğu kişinin giremediği ortamda bizim için o günün şartlarını, o koşulun şartlarını dizimize ve göbeğimize kadar girmek büyük bir adrenalinde. Yani başka bir e, dingin deniz gününde. Belki ortasına kadar diye gitmek bir adrenalindir. Yani konfor ortamı ve şartlar değilse de biz o esneklik bilgi birikimimizle onu yönetmeyi e, bildik ve sadece yüzmeye bağımlı olmadık. Başka yüzme şekli de geliştirdik. Kısaca hayat bize e, hani bir şekilde geldi, farklı geldi. Hazırlıksız geldi. E, bizim de yapacağımız çok şey var. Kesin. Çünkü biz neden bu başıma geldi düşünmek yerine, çok fazla devreler yakmak yerine, terapistsiz düşünmek yerine nasıl bu durumu konfora, hayata, verime dönüştürebiliriz? Hı hı, e, deneyimlemenin bir e, e, illüzyonu da olabilir bu ama bu illüzyonu e, daha faydalı bir duruma da şekillendirebiliriz. O yüzden her hı. kalktığımız gün e, nasıl olsa psikologlarımız var, bu konu, alanda e, tecrübeli terapistler var. Tam yaşanacak gün demek lazım. Çok e, daraldığımızda bu hangi alan olursa olsun sadece psikoloji değil, eğitim olur, aile bir sorun olur, iş yaşam olur, kariyer e, şey sorunu olur. Bir çözüme onu merdiven yapmasını ve yükselmesini bilmek lazım. E, fırsat çok. Yeter ki nasıl nasıl nasıl diye hangi koşullarda bulunan, sıyrılabilir, kurtulabilir veya değişim ba dönüşüm geçirebilirim. Buyurun. Bağımlılık dediniz de hocam. Bağımlılıklarda da bu şeylerde işte alkol madde, kumar olabilir bunlarda değişkin aralıklı şeyler var. Pekiştireşler var. Kişi vazgeçmek istiyor. Örneğin bağımlılığından. Vazge vazgeçmek istediği anda diyelim bir kumar bağımlılığı örnek evet. verelim e, vazgeçmek istiyor bunu o, temelde yerleştirmiş evet. e, vazgeçmek gibi bir amacı var amacı var, amacı var. E, kaybettikten sonra e, tekrar kazanmak e, sönmeyi gerçekleştirmiyor yani ciddi bir bahis tekrar yapılıyor ve bir kazanç oluyor ee, diğer bütün oyun bahislerde geçerli bu. Ee, kazanç olduğu sürece sönme olmuyor. Yani kazanç olduğu zaman bırakmak, kesmek e, belki mantıklı. Ama en mantıklısı e, bu o, farklılığı bilmek. E, bunun o, bu değişkenliğin de, devamlı sürecin e, de, olmaması için ee, tamamıyla hayatımızdan çıkarmak en e, kalıcı bir çözüm tabii ki ee, ama pekiştireşler olduğu için e, kazanma kaybetme kazanma kaybetme bu sürekli olduğu için e, vazgeçiş sönme biraz